Herkese selamlar, yepyeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu e, bir yıla doğru, e, yaklaşık İngiltere'ye geleli bir yılı doldurmak üzereyiz. Bir 2 ay falan kaldı. Evet, şu anda işte 2021'in Ocak ayındayız. Havalar soğumaya başladı, e, bir hayli soğuk var. Eksi iki falan gördük. Ama şey var. E, yani yollar falan baya bir tuzlanıyor. E, bu konuda hiç şey olmayacağım. Baya bir iyi çalışıyorlar. Yani neredeyse böyle e, kum gibi tuz döküyorlar yollara. Ara yollara girdiğimiz zaman bunu daha çok hissediyoruz. Ara yolların donmuş olduğunu gördüğümüzde. Bugün de böyle bir, e, bir yürüyüş yapalım dedik. Evin ötesinde bir park var, o parkta yürüyoruz. Aynılar köpeklerini gezdiriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, e, şimdi birazcık bu bir yılı değerlendireyim. Bir yılda neler oldu? E, fatura işlemlerini nasıl yaptık? Ondan sonra e, işte Hedef tutturduk mu? Neye dikkat etmedik? dikkat etmemiz gerekirdi hani bu sürece doğru yaklaşanların yani yaklaşanlar için rehberlik olabilir diye düşünüyorum yıl sonunda uzatmaya başvurduğumuzda kesilen faturaya bakıyorlar şirket için şirketin için yapmış olduğu masrafa bakıyorlar buna göre bu kişi burada kalabilir ya da kalamaz şeklinde bir karar veriliyor bizim anladığımız kadarıyla şu anlık bir de biz şunu şuna dikkat etmemiştik Fatura kesiyoruz, e-posta ee, e ile irtibatta bulunuyoruz. Ee, evet, bir türke mi yastık? <gülüyor> e-posta ile beraber devam ettiğimizde sadece şeyleri yayınlıyoruz. Ee, Kişi ile meyleşiyoruz, sadece fatura atıyoruz. Ee, bu da yeterli olmayabiliyorum. Yani şimdi şöyle, burada söylediğim her şey de sonuçta ben muhasebeci değilim. Ee, yine kendi muhasebecimizden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda ben de bilgi veriyorum. Şimdi e, mesela bize şu şekilde bilgi verildi. E, i̇nsanlar da iş yaparken sadece tamam kardeşim bu iş bu kadar ödeme yap Öde, e, e, ödemeyi verdim. İşte e-postam bu. Bana faturayı gönder şeklinde yapmamakta fayda var. O işi yaptığınıza dair e, bir takım materyaller sunmanız gerekiyor. Ne gibi? Şunun gibi. Atıyorum. X kişisine ben fatura kestim. Fatura kestiğimde, o kişiden e, işle alakalı diğer e-postalarımın ekran görüntüsünü ondan sonra gerekiyorsa WhatsApp ekran görüntülerini WhatsApp ya da başka bir e, uygulama üzerinden görüştüğünüzü kanıtlayan ekran görüntüleri koymakta fayda var. Zoom ekran görüntüsü falan da olabilir. Ya da e, şey yapanlar var burada. Hani ben kendi sektörümle alakalı söylüyorum. Ancak işte gerek olsun berberlerle ilgili olsun ya da tamir, tadilat işleri yapanlar genelde çalışmalarını yaparken fotoğraflarını koyuyorlar. Bunun yanı sıra ne var? Sosyal medya hesaplarımız ve web sitelerimiz önemli. Ee, yani mümkün mersebe oradan da aktif olmakta fayda var. Onların da incelendiği bilgisini e, diğer tecrübe edilmiş arkadaşlardan duyuyoruz. Evet, burada bu arada hava biraz soğuk. Ben de... E, e, Malum yavaş yürüyemiyorum. Hızlı yürünce de nefes nefese kalıyorum. Sonra izleyenler izlerken biz yorulduk falan diyorlar. O yüzden biraz yavaş yürümeye çalışıyorum. Şimdi bir yılın sonunda bir de şey önemli. Ee, şey bilmek lazım. Hani ben bu bir yıl boyunca ne kadarlık fatura kes keseceğim. İşte bu konuyu da çok iyi bilmeniz gerekiyor. Özellikle bunun muhasebeciğinde sorun. Ben de net bir şey söylemeyeyim. Yanlış yönlendirmeyeyim. Çünkü... Kalan bir yılda e, bu önemli son böyle 2-3 ay kalınca şöyle oluyor bunu yapmış mıydım bunu yapmış mıydım acaba şu var mıydı grupta şunu gördüm birisi şöyle söylemiş Biz ne yaptık acaba falan gibi durumlar söz konusu olabiliyor şimdi şöyle bir durum var bu grupların e, özellikle Facebook gruplarının şöyle bir şeyi var mevzusu var e, yani Birazcık duyum üzerine gidiyor e, yani duyum üzerine gitse bile Ben şahsen şunu söylüyorum İnsanlar ne düşünüyor acaba? Hani bunu bilmek istiyorum Yeni bir şey var mı? O yeni bir yeniliği kaçırma korkusu ister istemez olabiliyor ee, Zaten bugün sosyal medyadaki birçok e, şeylerden birisi de bu hani haber kaçırma olayı falan var Hani bir şey oldu mu kaçırdım mı acaba gibi bir mevzu var bende de o var Onun için takip ediyorum hani söylenti bile olsa Birisi yazınca görüyorsun, okuyorsun. Böyle bir şey varmış acaba var mı? Böyle bir şey ben yaptım mı? Deyip e, mesaj atıp sorabiliyorsun. O psikolojiyi bir şekilde çözmek lazım. Muhasebecilerin bilgilendirmelerine e, uymak gerekiyor. Artık zaman zaman da sorular sormak gerekiyor diyebilirim. Çünkü yani şu şey çok kötü oluyor. Yani... Sene başında görüştüğü soru seni sonuna bırakmamak gerekiyor her şeyi. Şu anda tabi e, Covid-19'dan dolayı da işte koronavirüsten dolayı da birçok şeyi tam olarak e, yapamıyoruz. Yani şu anda mesela ehliyet için gün aldım. İptal edildi. Sonra bir daha gün aldım. Çok ileri bir tarihe verildi. Sonra biraz tekrardan daha erkene buldum. Sonra lockdown oldu üçüncü defa ee, yani bakalım o alabilecek miyim çok merak ediyorum ee, o birazcık şey buna benzer şeyler resmi şeyler yapamıyorsun geçen mesela Londra'ya gidecektik i̇şte, işte TR4 falan oldu ee, gidemedik yani aslında isteseydik giderdik belki ama yani risk atmayalım işte Ankara anlaşmalıyız böyle işte atıyorum polis durduysa ne diyeceksin gerek yok diye Vazgeçtik. İşte bunun yanı sıra biliyorsunuz Ankara Anlaşması da tamamlandı. Ee, şu anda bildiğim kadarıyla herhalde bir Şubat ayına kadar biriken randevular var. O randevular da tamamlandığı zaman e, artık Ankara Anlaşması mevzusu bitmiş olacak gibi gözüküyor. Farklı yöntemler yöntemler var. Yine sanırım iş adamı falan olarak e, yani nitelikli insanların gelebilmesi için yapılan bir takım. Ee, çalışmalar var. Onlarla alakalı da ileride bir video çekebilirim. Yani bir yıl e, bu şekilde geçti diyebiliriz. Bir yılda hani normal şirketimizin belli bir e, hedef koyduk. O hedefi de yani tutturduk gibi gözüküyor şu anda Şu anlık şimdilik bir aksaklık yok. Şundan sonrası ne olacak onu tam bilemiyorum. E, bu exitten sonra ne olacak? bu uzatmalar eskisi gibi kolay olacak mı onu tam bilemiyorum Çünkü yani şundan dolayı geçen şey mevzusu vardı mesela biz Ankara Anlaşması ile başvurduğumuzda hani hemen vizemizi aldık bizden sonra gelenler bizden çok belge vermesine rağmen red aldıklarını da gördük artı geçenlerde havaalanında hani ülkeye vize aldıktan sonra ülkeye ilk giriş yaptığı anda bile insanlara Hava alanında işte e, Business planlarını falan sormuşlar Artık bunlar Brexit'in Vermiş olduğu bir sonuç mudur? Onu tam kestiremiyorum Şimdi uzatma mevzu var Uzatmanın da şöyle bir can sıkıcı yanı var Başvuru yapıyorsun Sana veriyorlar 4, Belki 4 ay belki 6 ay bekleyenler var Hemen açıklananlar da var Çok bekleyenler de var Hani bunun neye göre Uzatıldığını tam bilemiyorum Sonra bu uzatmada da mülakat yapmaya başladılar Kovid'den dolayı yani O da biraz saçma gibi Seni fiziksel bir ortama çağırıyorlar Fiziksel bir ortamda Online olarak görüşmeni yapıyorlar Bu da tam emin değilim ama Tahmin ediyorum ki sanırım hani Birinin yerine başka birisi Girmesin diye yapılan bir önlem Anladığım kadarıyla e, Bu uzatmanın şu sıkıntısı var Başvurduğun zaman Ortalama 6 ay gibi sürede e, Cevap geldiğini düşünürsek. Çıktın gittin diyelim ki e, Türkiye'ye dönmen sıkıntı. Niye? İşte oturum kartın yok. Tekrardan giriş yapma problemli olabiliyor. E, bu bir yıl boyunca güzel e, zamanlar geçirdik. E, çok ciddi tecrübe oldu. E, burada yaşama anlamında, burayı öğrenme anlamında, buranın kurallarını e, görmemiz anlamında, farklı bir kültürü tanımak anlamında e, çok ciddi tecrübe oldu diyebilirim de şu var ama e, YouTube'dan da ciddi anlamda e, dönüşleri elde ettim diyebilirim. Gerek Instagram'dan, gerek işte e-posta aracılığıyla, gerek Facebook'tan, işte yorumlarda falan bayağı bir geri dönüş e, oldu sizlerden. E, bu pandemi döneminde e, herhalde YouTube olmasaydı bu kadar çok insanla ta tanışamazdım diye düşünüyorum. Çünkü e, yani bizim gibi gelen ailelerden tutun, gelmeyi düşünenlerden tutun ondan sonra e, işte isteyip de gelemeyenler red alanlar ondan sonra cıma, yani buna benzer durumu olan birçok insanla e, iletişim halinde oldum e, kimisiyle işte telefonla konuşup saatlerce konuştuğumuzu da söyleyebilirim Kimisiyle ne e, hani bilgim dahilinde e, yönlendirme yaptığımı söyleyebilirim. Bu anlamda e, çok iyiydi e, Sizlere de bu anlamda teşekkür ediyorum Evet e, kısaca mı diyeyim bilemiyorum Sonuçta 1 bir yılı birkaç dakika içerisinde sığdırmak e, kolay değil Her şeyi anlatmak mümkün değil Şimdilik e, bu kadar bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın e, Burada mutlaka yorumlarınızı bekliyorum yorum yapın yorumlar gerçekten motivasyon kaynağı alıyor Geçen bir grupta yazışıyordum kanalımın linkini attım hani takip edersiniz belki falan diye birisi şey diyor biz gelmeden önce sizin videolarınızı izlemiştik faydalı oldu falan dedi çok sevindim çok mutlu oldum ee, bu nedenle yorumlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın.